Herkese selamlar. Yeni bir etkinlik, yeni bir galayla karşınızdayız. Bugün son dönemlerde yıldızı çok parlayan Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşun hayatını anlatan filmin galasına geldik. Çok vakit kaybetmeden hem oyuncularımızla röportajlarımıza başlayalım hem de ortamı bir gezelim. özellikle askerdeki o sahne işleri yani bizim için çok fazla büyüksa duygu yüklü bir sahneydi neler söyleyeceksiniz? Ya e, o rol değildi. Hani o gözyaşı orada çekilen acı, o kameraya yansıtılan şey tamamen gerçekti yani. Hani filmde Orası benim, canımı aldı diyebilirim yani. yani. Çekerken de zor oldu. Fragmanı gönderdiler, izlerken de benim için çok zor oldu yani. İzlerken bizim için de zor oldu. Evet İrem Hanım, çok güzel görünüyorsunuz. Her zamanki gibi Bilmiyorum. Kırmızı ve Sarı'nın kombiniyle birlikte. inanılmaz derecede kilo vermişsiniz. Çok yakışmış ağlamış tekrardan hali, söyleyeyim. Almış hali bu, almış hali. Birazın sülüğün gibiydim, ağlamış gibiydim. tabii. Aa, hiç öyle göremediksiniz. Hamasını yediriyor. <gülüyor> Yele şimdi filmlerden çıkacağım biraz aslında parçaya geleceğim alev alev hayırlı ve uğurlu olsun. Biz şimdi son en son iki tıklamalara baktık. 3 milyonun da üzerinde 4, 4 milyonun geçti, üzerinde. 4, oluyor. Özür oluyor. Bir daha bakıyorum. Türkiye Öğren trendlerde 1 numara. Hani 4 Almanya'da 7 olmuş. Yani her 10 dakikada bir, 1 milyon arttı. İçimiz de artık takip etmekle zorlanıyoruz aslında. Nasıl bir proje oldu? Eler söyleyeceksiniz projeyi. Ya şöyle çıktı proje. Bir röportaj verdim ben bu Dün pavyona gittik diye başlayan. Evet, işte. Ondan bir hafta sonra Bursa konserimde 1500 kişi giren bizi pavyona götür diye bağırmaya başladı. Sonra Tolga aradı beni kurtuluşta Burak'ın menajeri. Hadi dedi pavyon açıyoruz. Bu şarkı zaten Burak'ın yani Daha önceden koydukları videolar var, kayıtlar var. yani Nakaratı biliniyordu şarkının. Ben de şarkıya dahil oldum. Çatır çatır bir anda girdik okuduk. Yani onların bütün işleri zaten burada bir günde. İn de yaz diyorlar giriyorlar, okuyorlar, klip çekiliyor. Ama ya aşırı iyi oldu klip. Buradan evet. yönetmenimiz Ejeme de öpücüklerimizi yollayalım. Ben gülmekten hala izleyemiyorum yani. Sinirli. Milletin yorumları falan inanılmaz. Çok güzel oldu. Çok içmesin bir iş oldu. Hani milleti pavyona götüremedik ama ayaklarına getirdik. Peki buradan çıkınca pavyona gidiyor muyuz o zaman hep beraber? Vallahi bilmiyorum. Beyefendi ben... bacağı kırık ama gider. Klipte kırdım bu arada ben. Ayağıma. Ayağıma. Evet. Büyük geçmiş olsun. Çok Nasıl şükürde. oldu peki? Hangi sahnede kırıldı? Ee, bir sahne vardı. Burak'la atıştığım sahne. Çünkü... E, İrem'le beraber bir flörtleşiyoruz falan işte <gülüyor> klipte. Burak doğrudan kapadayı rolünde İrem'e iş atıyor falan. Dedim ya oğlum hayırdır dedim ya. Oradan, onu deyip atladıktan sonra bacağım kırıldı benim. Ayağım kırıldı. Şu an kırık. Atlama sahnesinde bir görebilir miyiz? Evet, alçı çıkmış. Alçı ama yürüyemiyorum. Alçıyı dün çıkardım, Daha. evet. Gala için, de yerim, Allah evet. yani, kaza beladan saklasın diyelim de, de fazla şiş, iyileşmedi şiş, şu anda, daha sakat basamıyoruz şiş, değil mi? Yok, basamıyorum şu anda. Ya ya şişmiş. Ya. Sizin tepkiniz ne oldu? Kırıldıktan sonraki anı sizden duydum o zaman. Ee, ben yatıyordum o sıra. Onun sahnesi yok Şimdi benim yokluğumda bana ahkam kesmeye çalışmış arkadaş. Ben içeride uyuyordum. Sonra uyandım dedim, ne oldu? Bitmedi mi çekimler falan? Dedi ki hastaneye gittiler. Niye hastaneye gittiler? Kurtuluş ayağını kırdı. Nasıl kırdı? Artıştık yaparken ayağını kırdı dediler. Bu arada İrem adam bir açıklamanız vardı. Aşık oldum ama çaktırmıyorum diye. Hmm. Yani o neye sinaden söylendi, nasıl başarıyorsunuz bunu? Arayın Siz de bulun de de... magazinsiz kardeşim, Allah Allah. Her şey, armut diş ağzıma düş. Arayın, araştırın, bulun. Beni ha. ilgilendirmiyor. Birkaç soru sorma hakkınız olsun o zaman. Sektörden birisi mi? Sana ne? <gülüyor> <gülüyor> Birkaç soru hakkı yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Peki o zaman son bir soru. Ha. Hayatınızda bir kişiye soru sorma hakkınız olsaydı ne sormak isterdiniz o kişiye? kişi önemli, niye? Kişiyi söyleme, siz içinizde olacak. Halatır sorardım, bana ne iş hiç, kimsenin hiçbir şeyini merak etmiyorum. Tek derdim kendimim, çok güzelim, 1.67'yim, çok uzun değilim, bir o kadar yerin altında var. Delirttin <gülüyor> beni lan! O <gülüyor> zaman daha, da, daha da fazla şey yapmadan, çünkü Pinal bana patlayacak çünkü korku Deren Hanım, siz de aynı zamanda biliyorsunuz. Ya şundan korkulur mu? <gülüyor> Kork. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Ee, ben bu filmde Kurtuluş'un Ablası Tan e, hayat veriyorum. Beraber bu yolda ablasıyla beraber yürüdüğü, e, yolculuğa eşlik ediyorum. Ablasıyla beraber yaşadığı tüm zorluklara, şahit olduğu birçok olaya, e, elimden geldiği kadar canlandırmaya çalışıyorum. ablasını oynuyorum. Onun dışında gerçekten Burak olsun, Kurtuluş olsun, ile çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Gerçekten çok keyif alarak çalıştım. Keza tüm ekiple öyle çalıştım. Çok mutluydum. Ee, Yönetmenimiz olsun, ekibimiz olsun, yapımcımız olsun ve diğer tüm oyunculara ve ekip arkası e, olan herkese teşekkür ederim. Ben çok güzel bir projenin içinde yer aldığımı inanıyorum. Umarım hepiniz de çok beğenirsiniz. Bizi burada yalnız bırakmıyor. Bu tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. kendi hayatımızın hikayesi. Bunu yine söylüyorum. Belki bir daha böyle bir film olmayacak. Belki tekrardan film çekeriz ama bir daha bunu çekmeyeceğiz. Çünkü bu bizim hayatımızın hikayesi. Elimizden geldiği kadar birebir yansıtmaya çalıştık. Kaldığımız evlerde çekim yapmaya çalıştık. Iıı ee, şiire kaybetmeden söylemeye çalıştık. Gerçekçiliğe çok önem verdik. Burak hocamıza sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Ama ben buradan söylemek istiyorum. Biz kameranın görünen yüzüyüz. Burada gördüğünüz insanlar kamerada görünen yüzler. Ama biz şu an buradaysak bu başarıya, böyle güzel bir işi imza atmışsak bizim arkamızdaki insanların çok büyük aşırı büyük Ben buradan arka plandaki arkadaşlarıma saymak istiyorum. Mert'i, Onur'u, Kadir'i, Vedat'ı, Eray'ı, Mohamed abisi, Tolga abi. Herkes. ismini sayamadığım tüm kardeşlerimi teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki ailemsiniz. İyi ki buradasınız. İyi ki sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, diğer tarafa Ne zorundayız. Öncelikle duygularınızı alın öncelikle. En açıkçası sahnelerden bir tersini bırakmanızı izledik. Oraya da geldiği zaman evin zorunda olsun Benim oradan başlayalım. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Bizi burada yalnız bırakmayan herkese. Bizimle beraber, bize eşlik eden, bu oyunculara. Hepsine çok çok teşekkürler. Ee, benim için daha bir zor oldu. Çünkü ben bu anı dört yıl önce yaşadığım için, bunu tekrar yaşamak benim için de ağır bir yük oldu Ama biz bunun da hep birlikte, birlik olarak, kardeş olarak, dost olarak biz bunun da üstesinden gel, çok güzel bir iş olduğuna inanıyorum. Ekip arkadaşlarıma, aileme, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sıkır noktasından buraya geldiniz, baktığınız zaman geçmişe neler değişti şu anda hayatınızda? Ee, Birçok şey değişti çünkü zaman geçiyor. İnsanlar değişiyor, biz de değişiyoruz. Ama bizde değişmeyen tek şey bu e, yıllar, aylar içerisinde. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dostumuz inşallah bundan sonraki hayatımızda ve önümüzdeki yıllarda hiçbir zaman değişmez. Aynı burada nasılsa yıllar sonra da aynı oluyoruz inşallah. Ya, öncelikle e, buraya gelen herkese teşekkür ederim. E, gerçekten çok kalabalık. E, ben... Ee, bir de tebrik ettiğin için ayrı teşekkür ederim. Ee, vallahi şöyle bir şey, ben filmi izleme taraftarıyım. Yani hocamla da onu söyledim, siz filmi izlediniz. Burak'a onu sorurdum kuliste, filmi izledin mi diye. İzlemedim dedi ama izledi bence. Başrol sonuçta. Yani yalan olur. Yani e, ben filmi çok merak ediyorum. İzlemedim, sadece fragmana baktım. E, e, fotoğraf çekiminde e, çok heyecan verici bir fragmandı. Şimdi 5 numaralı <gülüyor> salonumuzda e, izleyeceğim ve ben ondan sonra fikrimi söyleyebileceğim. Senaryoyu okurken ve oynarken çok keyif aldım. Setimiz çok keyifliydi. Burak'la keza sahnelerim daha fazlaydı kardeşim oynadığım için. E, seninle de sadece bir Spoiler olur. Filmin sonu o. Hangi sahnede oynadın? <gülüyor> <gülüyor> Kurtuluşla. Bu kadar diyebilirim. E, umarım hayırlısı olur. E, 14'ünde yayındayız. E, bizden sonra sizler izleyeceksiniz. Sizler de zaten sosyal medyalardan herkes e, yorumunu yapar. Ben Burhan sevdiği kadını canlandırıyorum Filiz. E, kısa ama çok etkili sahnelerim var. O yüzden çok duygulandım. Yani kendi filmim olsa herhalde bu kadar duygulamadım. Dediğim gibi yapımcısı ve Tolga da çok eski ve çok yakın dostlarım olduğu için sahillerinde Burak ve Kurtuluş'a çok yakın olduk ve ben çok mutluyum. Yani aynı ortamı gibi hissediyorum açıkçası biraz. O yüzden hepimize helal olsun. Film için heyecan vericiydi gerçekten çünkü bu bir e, biyografik hikayedir. E, gençlerimizin önünün açıldığı zaman neler yapabileceğini Tahmin etmemiz için ki önleri açılmadan neler yaptığını görüyoruz. Dişiyle tırnağıyla kazıyarak aslanlar gibi çıkmışlar. Ee, heyecanlıyız. Dramatik aksiyonu yoğun bir film. Ee, heyecanla bekliyorum izleyeceğiz şimdi yanımda Tolga Bey var filmimizde hem oyuncusunuz hem yapımcısınız ama şöyle kilit bir nokta var Kurtuluş Bey ile Burak Bey'i aslında bir araya getiren kişisiniz şimdi ben bir başa dönmek istiyorum siz başta nasıl bu olay oldu yani bu ikili nasıl bir araya geldi sizin burada nasıl bir rolünüz var biraz bahsedebilir misiniz? Tabii e, ikisi de çok yetenekli ayrı ayrı yetenekleri olan kişilerdi İstanbul'da bir araya geldiler aslında ilk başta birbirlerini sevmiyorlardı <gülüyor> Çok zor bir süreç oldu birbirlerini tanımaları bu süreci kabul etmeleri. Filmde de zaten bu durumu işledik biraz. İzlerseniz çok keyifli bir zaman geçirdik. Bir araya geldik. Peki sizin için nasıl bir duygu? Birbirini hiç tanımayan iki insanı bir araya getiriyorsunuz ve aslında 6-7 aylık kısa bir sürede YouTube trendlere baktığımızda hep zirvede onların şarkılarını görüyoruz. Sizin için nasıl bir duygu oldu? Size katkısı ne oldu bu durumun? Ya Ben bu duruma böyle bir proje olarak bakılmasını istemiyorum. Kurtuluş ve Burak üçümüz bir yola çıktık. Çok iyi bir enerji yakaladık. Bir sanatçının ekibiyle çalışması çok zorken iki ayrı sanatçının birbirini tanımadan çalışabilmesi çok daha zordu. Yani aslında büyük bir başarının kaynağı onlar. Çünkü birbirlerini tanımadan sahneye çıktılar, birbirini tanımaya çalışlar birbirlerine çok destek oldular. Şu anda çok iyi anlaşıyorlar ve çok mutluyum bu durumdan. Peki film hakkında son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim için çok farklı bir deneyimdi. Çok keyifle yaptık. Çok içimize sindi. İnşallah sonuçları da güzel olur. Peki filmin içeriğinde neler göreceğiz? Biraz ondan bahsederseniz. Şöyle biz bu yola çıktığımızda aklımızda hep şey vardı. Bu 80'lerde, 90'larda yeni çıkan sanatçıların hep hayatları, hikayeleri film oluyordu. Çıkış noktamız aslında buydu. Yeniden modern arabeski gündeme getirmek istedik. Kurtuluş ve Burak'la tanıştığımda geçmişte çok ciddi bir hikayeleri olduğuyla karşılaştım. Ve bu... Bunu bir filme dökmek istedik. Çok ciddi bir prodüksiyonla yaptık bu işi. Çok iyi yol arkadaşlarımız var bu konuyla alakalı. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım sevilir. 14 Ekim'de herkesi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız Mavi Kadın kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.